Bu videomuzda bildiğimizden biraz farklı olan bir Sky sürücü Skywars söyledim. Sunucu Undercraft. Kendisi Türkiye'nin ilk bir sürücüsü. IP ve internet sitesi açıklamada. Videoya geçmeden önce like atıp kanalıma abone olursunuz ve bildirimleri açarsanız çok mutlu olurum. O zaman oyunumuza geçelim. Evet şimdi oyundan geldik arkadaşlar. Ee, size diyeceğim birkaç şey var. Ee, şu anda Undercraft'dayız ve... Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ve bu videoda sunucunun eksiklerinden falan bahsedeceğim ama aynı zamanda Undercraft'ın Sky Wars'ında oynayacağız. Ee, Undercraft'ın IP'sini, internet sitesini falan verdim. Oradan rikiştirme rikiştirmişler olacaksınız. Ee, ve oynaması çok basit ve zevkli Şimdi yani bir geçelim oradan eksiklerden, artılardan falan konuşalım ve... Böyle. Bu arada video like etmeyi unutmayın. The Discord'da çıkamada kanalıma abone olup bilirme derseniz çok kıyak olur. O zaman geçerim ilk partta. Şöyle bir sıkıntı var. Bütün oyuncular neredeyse sadece iş ve MLG oynuyorlar. Yani MLG ve... Ne oluyor lan? Evet, Emel Ciraş ve bir de var bu sunucuda. Ve gerçekten çok ama çok zevkli onları da yapmak. Breach falan geliştirmek isteyenler varsa ya, herkese bekliyorum. Ve Emel zaten önceki, bon, bu videodan öncekiden önceki videoda zaten Emel Ciraş'ta oynadık. Enes ile beraber. Aha, bir dakika. Bir dakika başlıyor, hop. Merhaba. Hemen dört kişi olduk. Yakışıklılar. Bu arada Gönül Cisar'daki bu videoyu birisiyle çekmek ama benim benim arkadaşım yok. Kurumuş boğazım bekliyorlar Yol ağzında onlar Evet 5 kişi olduk ee, Yani Scars'a daha fazla kişi oynarsa Gerçekten çok çok çok ama çok zevkli olur ee, Öyle yani Evet e, Şurada bir şeyler var da buralar tam yani Biraz eksik arkadaşlar onları da söyleyeyim ee, Evet Şöyle bir şey var öncelikle eksiklerinden başlamak gerekirse e, Harita Haritalar içerisinde çok kötü Ve bu zaten Hypixel'in bir map olduğunu Biliyorsunuz bu arada 2-2 Çest mi var? Bunu nasıl görmedim ben? Neyse. Chester'in içinden çıkanları yaşayan çok ama çok kötü onları baştan söyleyeyim. Ee, yani bence Scarce'e biraz daha özen verilmedi. Bir de 7 gün sonra Bedvars gelecek. Ben çok zevkli olacak ama Bedvars değil, Fast Bedvars. Yani yabancı suçlarda var hani böyle direkt alıyorsun, rushlıyorsun. Tek, ama tek amaçın o. Ama rush değil yani biraz daha ona benzer ama farklı. Çok zevkli. Ee, dediğim gibi Chester'in içinden çıkanlar çok kötü. Ama Ender Pearl bol bol çıkıyor. O da yani biraz oyunu zevkleştiriyor. Evet 9 tane Ender bölüm oldu. Artık ölürsem yani yazıklar bana. Haberde de şöyle bir şey var. Burada galiba TNT'ler patlamıyor. TNT champ yapmayı denemiştim önce geldi ve bakın. Evet. Bildiğin TNT patlamıyor abi. Neyse yani. Bilmiyorum. haberde de şöyle bir şey var. Ee, burada gelip biricinizde deneyebilirsiniz. Ee, çünkü Craftwise'a... CPS hatası falan veriyor ama son vermiyor. Bu arada ben bütün ceseler açıyım da adam yok. Neresiniz oğlum siz? Neresiniz Aga? Orada birisi var. Evet. Borsetim çok güçlü. E ben Ender Pearl'i... merhaba. Evet galiba kazandım. Ender Pearl'i yok mu? Herkese var ya. Bakın. Ve kazandım. Evet. O zaman bir sonraki parta geçelim. Evet, rastgele map dedim ve başlama öyle geldi. Mis, çok güzel oldu. Bu arada e, UnderCraft'ın launcher'da çıktı. E, kendisini de çok tercih etmiyorum. Çünkü ben e, Bedrock client kullanıyorum. Ama isteyenler olsa diye zaten internet sitesinde falan onlar bulunuyor. Dediğim gibi harita, haritalar çok kötü ve chest'ten, chest'in içinden çıkan şeyler yani bilmiyorum biraz kötü. Onlar geliştirilirse güzel. Yani hitler de ya, şimdi bir Craftrez bir son oyuncu beklemiyoruz buradan değil mi? Yani biraz da küçük bir sunucu bu. Eee ve Zamanı kendilerini geliştirebileceklerini düşünüyorum. Bence buna rağmen güzel bir sunucu ama yani sadece Emergency Rush ve Bridge oynanabilir gibi şu anda. Ya yani çünkü Scavars o kadar zevk vermiyor ve bunun gibi Scavars e, sunucuları önceden baya vardı. Şimdiden e, biraz da sayıları azaldı çünkü Craft öncü aldı başını gidiyor bildiğiniz üzere. Ve galiba onlardan sonra The Undercraft var. arkadaşı diskostun mu bekliyoruz diskostumuzda daha... ya hafiften bir tür... oğlum bu ne? Adam orada dur bir dakika şunu yiyeyim. Okey, bir tane daha yiyeceğim. Gidin buradan. Selamünaleyküm. Hop hop hop hop hop go areşma. Oğlum ne oluyor bir dakika kulaklarım çınlıyor. Lan gidin! Adam da bana vuruyor ben de adamı vuramıyorsam. <gülüyor> Lan hayır hayır hayır hayır. Oğlum sen öleceksin ama. Sen öleceksin. Gel buraya. E, aldım aldım bir dakika yes bir kere daha kazandım o zaman da bir partayın e, içerisinde olabilirim. böyle yani bildiğimiz hypixel lobisi ama yani yakında builderlar falan bulup güzel bence güzel işler bunu lan lan ve oyun başladı 1v1 bir bir atıyoruz şaka gibi evet 1v1 e, bir bir. yazdım gelin arkadaşlar burada beraber, hep beraber şu şey oynayalım bir dakika gel lan <gülüyor> <Lulululul>. <gülüyor> Çok basit Her oldu. Neyse daha fazla bunun gibi videonun gelmesini istiyorsanız videoya like atmayı unutmayın. Kendinize bakın. Görüşürüz. Hoşçakalın.